Merhaba web teknoloji takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Sevgili dostlar ince hesapla birlikte hazırladığımız bir masaüstü oyuncu bilgisayarı var. Önümüzde bu videoda yakından bir inceliyoruz. Şimdi oyun oynayacağız kendisine. zaten bu kaçmaz bir oyuncu sistemi. Onun dışında teknik özelliklerine de bakacağız ama önce değinmek istediğimiz birkaç tane önemli nokta var. Doğrudan konuya dalıyorum arkadaşlar. Zaten ince hesapla birlikte bu kasayı oluşturduğumuzu sizlere aktardım. Sizler de incehesap.com üzerinden dilediğiniz bir masaüstü oyuncu bilgisayarını ben şunu istiyorum, bunu istiyorum diyerek kendi sisteminizi oluşturabilirsiniz. Şimdi bu video için söyleyeceğimiz ilk şeydi. Bir detay daha var. O da şu ki sisteminiz adı Phoenix Bronze arkadaşlar. Ancak siz istiyorsunuz ki daha iyi bir işlemcim olsun daha güçlü ve ekran kartına kavuşayım. Phoenix Gold ve Phoenix Silver olmak üzere farklı modellerde var. Yeni dilerseniz bunları bir de kendi içerisine rahat rahat özelleştirebiliyorsunuz. Şimdi lafı çok fazla dolandırmayın. Artık oyunlara bir Doğrudan dalalım. dalalım i̇çinde eğlenceli kısmı aslında. Orası içinde bir sürü rekabetçi oyuncu dedik arkadaşlar. Kaç FPS alıyor? Ayarlarınız neler vesaire. Bunları bir görelim. Sonra zaten o zaman tekrar burada olacak. <gülüyor> Oyunlarımızı oynadık. Artık ufaktan teknik detaylara bakalım. Aynen. Bu model üzerinde neler sunmuş bize. Onu bir görelim isterseniz. Önce işlemciyle başlamak istiyorum. AMD'nin Zen 2 mimarisine sahip 3. nesil işlemci modeli olan Ryzen 3 3100 var üzerinde. Arkadaşlar 4 çekirdek 8 thread 18 MB ön bellek barındırması sayesinde aslında YouTube, Twitch vesaire gibi işlerde de sizin işinize yarayacak. Hani yayıncı olmak gibi niyetiniz varsa başlamak için bence ideal bir işlemci kendisi. 7 nm mm üretim teknolojisiyle birlikte üretiliyor. Aslında işlemcinin en önemli detaylarından bir tanesi de az güç tüketiyor ancak bu az gücün yanında da yüksek performans verebiliyor. Tabii böyle masaüstü bilgisayarlardaki en önemli detaylardan bir tanesi de anakart. Çünkü her şey onun üstünden geçiyor diyebilirim arkadaşlar. Micro ATX boyutlarında olan Asus'un a 320 m k modeli bir anakart bulunuyor bu kasanın içinde. Tabi en önemli detaylarından bir tanesine baktığınızda çift RAM slotu bulunuyor. Ve maksimumda 32 GB, 3200 MHz varan bir RAM kapasitesini bu kasayla buluşturmanız mümkün oluyor bu anakart sayesinde Tabii Zaten ki. Zaten 32 GB'da. Fazlasıyla yeterli yani. günümüzde diyebilirim. AM4 soket yapısı sayesinde tabii ki 3. nesil bu işlemcilerle de tam uykumuzlukla çalışabiliyor bu kasada bulunan anakart. Bu anakartta aynı zamanda bir de şöyle bir güzel detay var. Bir adet doğrudan bağlayabileceğiniz bir M.2 NVMe SSD slotu direkt anakartın üzerinde sizleri bekliyor. Dilerseniz bu sistem içerisinde M.2 SSD'yi de doğrudan kullanabiliyorsunuz ki bu çok çok önemli bir durum. Ben de RAM'den bahsedeyim arkadaşlar. Şu anki mevcut kasanın içerisinde bir tane 8 GB'lık bir RAM'imiz var. 3 MB hızında çalışıyor bu RAM. Sadece bir tane 8 GB RAM ilk başta kulağa düşük gibi gelebilir. Ancak bu sistemde yapılan tek şey fiyat ve performans olduğu arkadaşlar. O yüzden 8 GB RAM eklenmiş. Tabii ki de videonun başına söylediğimiz özelleştirme bölümünden siz de bir tane isterseniz bana yetmez diye düşünüyorsanız orayı bir 8 GB daha ek yapabilirsiniz. Neden bir 8 GB RAM daha dedim? Bildiğiniz gibi AMD'nin Ryzen işlemcileri arkadaşlar doğal şekilde kullandığınız zaman %20 daha performanslı çalışıyor. Yani dediğim gibi ileride hani ekstra para geçerceği ya da ilk başta alırken bir 8 daha eklerseniz daha performansı tabii ki de çalıştırabilirsiniz 120 bir performans artışı işte az değil diye düşünmekteyim. Ve de. tabii burada aslında oyuncu kasası dediğimizde en önemli detay ne? Ekran kartı. Ekran kartı. Bu kasada bulunan ekran kartı doğrudan full HD oyunlar için odaklı aslında konulmuş bir ekran kartı ki günümüzde zaten birçok monitör hala full HD çözünürlüğü bizlere sunuyor. Asus'un TUF modeli GTX 1650 OC 4 GB ve 128 bitlik bir modeli ekran kartı. Bu kasanın içine görev yapıyor. Çift fanlı bir soğutma sistemi var bu ekran kartının üzerinde. Tabi bu sayede tek fan olmasındansa çok daha iyi bir soğutmayı bizlere sunabiliyor ve dolayısıyla da burada bizlere daha sessiz, aynı zamanda da daha performanslı bir oyun deneyimi sunmayı başarıyor bu ekran kartı. Şimdi bu ekran kartının üzerine önemli bir detay daha var arkadaşlar. O da siz şimdi daha yakından göreceksiniz ama ben şöyle bir göstereyim canım istedim böyle dokunmak bu ekran kartına. Bunun üstünde hemen Backplate isimli bir yapı var ve bu yapı sayesinde aslında bir yandan da daha fazla bir bizlere soğutma sağlayabiliyor bu ekran kartı. Bunun yanında da tabii pasif olarak soğuduğu için kartın da buradaki PCB'sinin eğilmesini engelliyor. Aynı zamanda da şöyle yanında bulunan bir şeffaf cam kapak var ki o şu anda yok çünkü parlamasın diye söktük. Onunla da birlikte çok daha güzel bir görüntü bizlerle buluşturmuş oluyor bu ekran kartı. Giriş portlarına baktığımızda ise önemli detaylar var yine. Bir adet display port, bir adet HDMI ve bir adet de DVI yani elinizdeki monitörle neredeyse uyumlu olabilecek her türlü girişi üstünde bulunduruyor. Şimdi SSD'den bahsedelim. 80 GB'lık bir SSD var. Bildiğiniz gibi SSD'lerin okuma yazma hızları normal. Hard disklere göre oldukça yüksek. 530 MB. Bir okuma 470 MB böyle. Saniyede bir yazma hızı var. içindeki SSD'nin. Bu ne demek arkadaşlar? Siz hem oyunlara girerken daha hızlı girebileceksiniz. Hem de bilgisayarınızı açarken, belli uygulamaları açarken daha hızlı şekilde onlara ulaşabileceksiniz. Mesela bu depolama size yetmedi. Özelleştirme bölümünden isterseniz buna bir hard disk ekleyebilirsiniz. niye eklemelerinizi oraya atarsınız. Windows'unuzu SSD üzerine kurarsınız. Oradan devam edebilirsiniz. Ya da dilerseniz o zaman da bahsettiği gibi bir M2 evet. alıp coşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin elinizde tamamen değilim ve ben yine topu sana atıyorum. Kasadan devam edelim. Kasa küçük gözükebilir demiştim bir yerde ama oldukça da iyi tasarlanmış bir kasa. Gerçekten bu 120 milimetrelik bir RGB fan bulunduruyor. İçinde zaten yana dönerli bir kasa. Hatta ben bir ara yanıyorsun Fuat abi falan demiştim. Zorla bir koptuk burada bir. Bir de adreslenebilir RGB olduğunu evet. belirtelim. Yani aslında içindeki ledlerin hepsi kendi kendine tek tek yanabilir. Öyle şerit led gibi dümdüz yanmıyor. Arkadaşlar. Bunları yönetebiliyorsunuz. Aynı zamanda da sistemin hemen içinde doğrudan kablolar içinde çok güzel kanallar bırakmışlar. Yani bu da dışarıdan baktığınızda derli toplu ve yakışıklı bir görüntüyü sizlerle buluşturuyor gerçekten. Ve tabii en önemli detaylardan bir tanesi yine bu tarz kasalarda. Hemen aşağıda bulunan lütfinin eliyle gösterdiği power supply dediğimiz Türkçesinde güç kaynağı olan kutu. 550 wattlık bir 80 plus bronzer sertifikalı bir güç kaynağı geliyor bu kasanın içinde bizlerle. Tam performansta bu bilgisayarın çalışmasına yardımcı oluyor ki ben herhangi bir problemle zaten karşılaşmadım. O zaman da kasadan bas bahsettiğine göre bu minnacık güzel kasamızdan bahsettik. Artık videonun yavaş yavaş sonlarına doğru gelebiliriz arkadaşlar. Eğer kasayı merak ediyorsanız hani bir görelim bizde neymiş ne değilmiş detaylarını ya da satın almak istiyorsanız hemen açıklama kısmına bir bağlantı ekledik. Zaten orada diğer modelleri de bulabileceksiniz. Bize özel hazırlanmış kasalarla ilgili. Üst modelleri de oradan ulaşabilirsiniz diyelim ve bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi imal etmemeniz gerektiğini sizlere tekrardan hatırlatalım arkadaşlar. Ve tabi iki yanımızda bulunan diğer Webtekno içeriklerini izleyebilir. Hemen şurada ortada duran da butondan kanalım. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.